Help! Elle <gülüyor> Awesome. la sıra bilmiyorum yok <gülüyor> <gülüyor> sis yok sis yer kopuyoruz dersiniz ela <gülüyor> böyle bir şey yok ya, yani. niye oradasın lan, gelin hadi bana, bana gelin. Gel gel gel gel gel, hadi oğlum bilirsin gel. Thank gel geleceğim rütbu yapayım geliyorum. Adamlar yeni gitti de. Aa, aynısını da ben de yapıyorum ya. Video olayım şu anda. Ya. Şu anda video çekiyorum. YouTube kanalı atacağım da. Bak. Bu şekilde yazarsan benim ismi kendi isminle görürsün. Ben öldüm ya geçiyor awesome thanks Çekiyor. Ya lan ya, falan Aynen bu şeyleri YouTube'a yazarsan görürsün. Başlayı tutmayo boy. Şekilde yaz geleceğim de, tutmayılı yazamıyorum. E tutmayılı yaz, bu şekilde hepsini gir ama. Yeteri de yazarsan beni bulursun. Ne yapıyor şu var ya? Sen ne yapıyorsun ya? Adamlar ne? evde zaten. Sen nereye pusu atıyorsun şimdi tepemizdeki yerde? her şekil video yüklüyorum ya Hold it. Don't fire. Tu vois, sen kanil çok belli ediyorsun. Kendi gösterme. Asım. Awesome. olmaz ya gerçekten olmaz ya gerçekten olmaz ya